Değerli izleyenler Türkiye'nin Trabzon Haber ile karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yılmaz'a haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 20.19'a kadar bu ekranlarda en çıkan gelişmeleri serken paylaşacağız bendim. Ana haber bültenimiz başlıyor değerli dostlar. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal medya Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, diye Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İnsan Havet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grand Type Hitmece, Sur Youtube Tarık Haber, TV, BK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Değerli izleyenler, diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtmak şöyle bir tanıtacak olursak, Mesela Big Olay'da yayındayız efendim. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşıp Hukuk uh, Canlı yayında yayındayız değerli isteyenler. Hukuk uh, Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrara yine ister dostlar, ister kanalımız Tar Kaber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İşte yayında izlenceler, non da yayındayız. Non kanalımız Star Kavergi Yudem izlere ulaşacak Derin televizyon sohbet odaları var mı? Stüdyoda da takip edebilirsiniz. Ülkelerimiz devam ediyor. Değerli izleyenler, 20.19'a kadar ve ilk haberimize geçiyoruz. Sosyal medyanın konuştuğu yardım çığlığı, işte iğrenç mesajlar değerli izleyenler. Salça zamanı eve yük gezip bir günde 5000 TL kazanıyor. Yoğun tempoda telefonu hiç susmuyor değerli izleyenler. Evet, genç kadın sesini duyurmak için sosyal medyadan bir video yayınladı. Bu durum beni gerçekten suyordu. Tehdit, taciz, şikayeti. dedi. İstanbul Bahçeli'lerde yaşayan Melek Bezaroğlu eski sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini belirterek sosyal medyadan bir video yayınladı. Bezaroğlu Mustafa K'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğini, içerisindeki herkesin Mustafa K tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyledi. Mağdur kadının ayrıca şüpheli, emniyete, savcılara ve cimereş ettiğini fakat şüpheninin sadece bir ay hapis yattıktan sonra aynı şekilde tehditlerine devam ettiğini belirtti. Haber, haber, yaşam. Genç kadın sesini duyurmak için sosyal medyadan video yayınladı. Bu durum beni gerçekten yordu. Tehdit, taciz, şurada yattı. Genç Bugün beni gerçekten yordu. Tehdit, taciz, şikayet. İstanbul bahçeli evlerde yaşayan Melek Bezaroğlu eski sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini belirterek sosyal medyadan bir video yayınladı. Öğrendiğini, çevresindeki herkesin Mustafa Kağ tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyledi. Madur kadın ayrıca şüpheliği emniyete, savcılığa ve cinere şikâyet ettiğini fakat şüphelinin sadece bir ay hapis yattıktan sonra aynı şekilde tehditlerine devam ettiğini belirtti. Bahçeli evlerde yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaştı. Ayrılmalarının ardından kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa Kağan'ın tutuklanmasını istedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, Üç yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Meygan'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçeli evlerde yaşayan Melek Bezaroğlu, bir ay evinde yatıp, açılan dört davada hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğini belirttiği Meygan'ın kutuplanmasını istedi. Emniyete, savcılığa ve cime reşrıta Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, yaklaşık 3 yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da cimele de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına dört farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davan daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut dedi. Sabrım kalmadı. Mezaroğlu açıklamasının devamında, adıma farklı hesaplar açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkındaki lütfen artık işlem yapılsın Bu günü gerçekten çok yordu. Çevremdeki insanları, ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ve tehdit ediyor. Bugün bunu giymişsin, şurada beklemişsin gibi mesajlar atıyor. Bununla ilgili emniyete bilgi verdik. Çocuğunla dışarı çıktığında te olmak, arkama bakmak istemiyorum. Bir yerde bir eksiklik var, bir şeyler eksik biliyorum ama bununla ilgili en kısa sürede çözüm bulunmasını rica ediyorum. Adalet yerini bulacak biliyordum ama benim bununla ilgili sabrım kalmadı ifadelerini kullandık. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar. Ana Haber Ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-19'a kadar değerli oldukuz izleyenler. Yer haberimize geçiyoruz. Kentevillik ilk yaşandı. konserin ertelenme sebebi herkesi şaşırttı. Allah sonumuzu hayretsin etsin diye. bir ilk yaşandı. Konserler ertelendi. Sebebini duyan herkes şaşırdı değerli izleyenler. Yağmurun en çok yağdığı ile bir olan Rize'de birik yaşandı. Aşırı sıcakların vatandaşlara zor anlar yaşatmasından dolayı Konserler ertelendi. Lize ilk kez yağmurlardan dolayı değil de sıcaklardan dolayı etkin, etkinliklerin ertelenmesi duyanları şaşırttı. Kavurucu sıcaklardan dolayı vatandaşlar kendilerini gölge alanlara atmış. Haber. Haber. Bilce abi. de bildiğin. Konserler ertelendi. Sebebini duyan herkes şaşırdı. Lize de bildiğin. Konserler ertelendi. Sebebini duyan herkes şaşırdı. Yağmur'un en çok yağmurilerden biri olan Rize'de bir ilk yaşandı. Aşırı sıcakları vatandaşlara zor anlar yaşatmasından dolayı konserler ertelendi. Rize'de ilk kez yağmurlardan dolayı değil de sıcaklardan dolayı etkinliklerin ertelenmesi duyanları şaşırttı. Kavulucu sıcaklardan dolayı vatandaşlar kendilerini bölge alanlara attı. Yağmur'un başkenti Rize'de düzenlenecek olan konser etkinlikleri ilk kez yağmurdan dolayı değil, güneş ve aşırı sıcak nedeniyle ertelendi. Etkinliklere sıcaklık engeli. Yurt genelinde hakim olan sıcak hava dalgası, Rize'de de etkisini iyiden iyi hissettirdi. de yağmurların yerini güneşli havaya bırakmasıyla kentteki vatandaşlar serinlemek için park. ettik. Rize etkinliğinin son gününde yapılacak olan konser etkinlikleri bir ilke imza attık. Kavuncu sıcaklardan dolayı konserler ileri saati ertelendi. Lize Belediyesi aşırı sıcaklıklardan dolayı 12.30'da başlayacak olan workshop ekimliklerinin 15.00'a ertelendiğini, 15.30'da yapılacak olan Murat Kese konserinin 17.00'a ertelendiğini, 17.00'da başlaması planlanan Resul Dindar konserinin ise 21.00'a ertelendiğini açıkladı. Hiç tahmin etmezdi. Allah sonumuzu hayırlısı. Lizedeki sıcakların insanı ciddi derecede bunalttığını söyleyen Tolga Yıldırık, Lizede inanılmaz bir sıcak var. Gerçekten çok bunaltıcı bir hava var. Allah sonumuzu hayretsin. Hiç alışkın değilim. Ben normalde bayburtluyum. Lizede bu kadar sıcak olacağını beklemiyordum. Lizeye normalde çok gidip gelmiyorduk. Son bir aydır gidip geliyorum. Buranın bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum. Yaylılarda hava biraz daha serin ve şehir merkezinde insan ciddi derecede bunalıyordu. Bundan iki ay önce bize deyildi, çay kesmek için çok serin bir hava vardı. Şimdi yanıyoruz. Bize de sıcak hava nedeniyle konserin erteleneceğini hiç tahmin etmezdim. Söyleselerdi inanmazdım ama geldik gördük ifadelerini kullandı. Sıcaklıklar beni bunaltıyor. Sıcakların kendisini bunalttığını ifade eden Türkan Ahmeterzik, sıcaklıklar beni bunaltıyor. Bisiklet sürdüğün zaman hava daha da bunaltmaya başlıyor. Bu kadar sıcaklığın neden olduğunu anlamadım. Soğanı çok gördüm. Havalar biraz da esinsin. Yaz tatillerinde denize girebiliyoruz dedi. İhriya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.19'a kadar değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Mertens detay ortaya çıktı. Ronaldo geliyor. Şaka gibi olay değerli izleyen. Ronaldo için şaka gibi transfer geldi. Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor. İtalyan'ın önde gelen gazetecilerin e, gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ortaya ayarl kaldıran bir iddia da bulundu. Manchester United'dan mutsuz olan Cristiano Ronaldo için transfer dedikodusunu atan gazete, İtalya'da gündem olmuş durumda. Manchester United'dan ayrılması artık kesin olan Ronaldo'nun Ronaldo için şaka gibi transfer. Mertens anne olmaya geliyor. Ronaldo için şaka gibi transfer. Mertens'in yerine iki olmaya geliyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden bir de gazetede Mundo Sport ayağa ayak kaldıracağın bir iddia bulundu. Manchester United'dan mutsuz olan Cristiano Ronaldo için transfer dedikodusu ortaya atan gazete, İtalya'da gündem olmuş bulundu. Manchester United'dan ayrılması artık kesin olan Ronaldo'nun yeni adresi ise hayranlarını şoke edecek cinsten. Cristiano Ronaldo Manchester United macerasının yavaş yavaş sonuna yaklaşan Cristiano Ronaldo için yeni takım önerileri medyada çalkalanmaya başlandı. İtalyan'ın en önde gelen gazetelerinden de gazette dello Sport, ortalığı kasıt kavuracak cinsten bir iddia ortaya attı. Mertensin yerine geliyor. Napoli'den ayrılarak Galatasaray'a imza attı. Ronaldo'nun menajeriyle görüştü. Cristiano Ronaldo da Napoli'de oynamayı kabul etti. Bu olayın ardından bir arkaçı yazdı. Hayranları şote oldu. Cristiano Ronaldo hayranları ise bu olayın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Manchester United'tan daha küçük bir takıma imza atacak olması Ronaldo hayranlarını derinden yaraladı. İlerleyen yaşı da göz önüne alındığında bu transferin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Tona haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık 19'a kadar. Diğer haberimize geçiyoruz. Bursa'da cam pazar yaşandı. Bilanço arttı. Kimlikleri belli oldu. Son dakika haberine göre Bursa'da fecih otobüs kazası meydana geldi. Ölüler ve çok sayıda yaralık var. Son dakika haberine göre Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'e Mardin'den peş peşe yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaların ardından bu sabahtan Bursa'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yine göre Üçesi'nde onlarca kişinin bulunduğu belirtilen bir tur otobüsünün devlet sonucu Araçtaki birçok kişi yaralanırken beş kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri belli oldu. İnegöl Cumhuriyet Bas Savcılığından kazayla ilgiye açtama yapılmış. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Bursa'da teci otobüs kazası. Ölüler ve çok sayıda yaralı var. Son dakika. Bursa'da teci otobüs kazası. Ölüler ve çok sayıda yaralı var. Son dakika haberi. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Mardin'de peş peşe yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaların ardından bu sabah da Bursa'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yeni ilçesinde onlarca kişinin bulunduğu belirtilen bir tür otobüsünün devrilmesi sonucu araçtaki birçok kişi yaralanırken 5 kişi de yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri beyde oldu. Yeni Cumhuriyet Başsavcılığından kazayla ilgili açıklama yapıldı. Son dakika haberi. Bursa'daki kazada Can Pazarı. Kentte meydana gelen trafik kazasında bir tür otobüsünün devrilerek çarampole yuvarlandığı belirtildi. Kaza sonucu araçtaki 36 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye ekipler sevk edildi, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsünün yanı sıra yaşamını yitiren 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Yeni Göncül Günüekbaş savcılığından yapılan açıklamada soruşturma işlemlerine derhal başlandığı belirtildi. İşte Bursa'daki Korkunç Kazanın ayrıntıları. Bursa'daki feci kaza Korkuttu. İşte ilk görüntüler. Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın karayolu Domaniş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan Kenan Yiğit idaresindeki 43 A.C.T. 7-102 brakalı tur otobüsü Domaniş mevkiinde şarampoli yoldandı. üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, Polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Kenan Yiğit ve iki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 36 yaralı ise ambulanslarla Kütahya ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen Bursa valisi Yakup Can Bulat şöyle konuştu. Tavşanlı'dan Udanya'ya gitmek üzere yola çıkan kur otobüsü sabah saatlerinde Domaniç yolu üzerinde şarampoldan aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Yaralıların 31 tanesi Bursa'daki hastanelere, Silise Kütahya'daki hastanelere sevk edildi. Başımız sağ olsun. Kazanın neden olduğunu, teknik inceleme sonucunda belli olacak. Ölü sayısı arttı. Kimlikleri belli oldu. Kazada, Olay yerinde sürücü Kenan Geğit, 47 ile 2 yolcu yaşamını yitirmişti. Ölü sayısı 5'e yükseldi. Hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu. Şule Dadelen, 48, Nazan Kaytan, 52, Mustafa Kemal Bilgin, 52 ile Fatih Kalemiş'in 54 yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş'in, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı yeni mahallenin muhtarı olduğunu öğrenildi soruşturma işlemleri başladı. Öte yandan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından kazayla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. İnegöl Domaniç Karayolu'nda Domaniç ilçesi istikametinden, Murdanya ilçesi istikametine seyir halinde olan Çüklevi'nin 28 Ağustos 2022 günü saat 8.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek sevk ve idaresindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ölüm muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle titizlikle devam edilmektedir. En çok aranan haberler İletişim Yardım ona haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.19'a kadar değerli dostlar. Diğer haberimizle geçiyoruz. Bir aylık evli çift ölüm ayırdı değerli izleyenler. Cansız bedenini bırakamadı. Feryatlara yüreği yaptı. Bir aylık evli çift ölüm ayırdı. Kocasının cansız bedenini görünce kahroldu. elini bırakamadı değerli izleyenler. Karamanmaraş'tan Kare'den kaza haber geldi. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Batuhan Kılıç, otor ev ağaca çarptı. Kazalı araç, araç ortadan ikiye ayrılırken genç adam hayatını kaybetti. Acı haberi alır almaz. Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatma Kılıç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi. Haber. Haber. Güncel. Bir aylık evde çıktı ölüm ayırdı. Kocasının cansız bedenini görünce kahroldu, elini bırakamadı. Bir aylık evde çıktı ölüm ayırdı. Kocasının cansız bedenini görünce kahroldu, elini bırakamadı. Kahramanmaraş'tan kahreden kaza haberi geldi. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Batuhan Kılıç, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç ortadan ikiye ayrılırken, Genç adam hayatını kaybetti. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen sürücünün eşi Fatman'ın kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi. Kahramanmaraş'taki korkunç kaza sabah saat 05 ve 12 Şubat ilçesi Alparslan Türkeş Bunları üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ve sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı. Otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Bu üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta aracıdaki ağaca çarptı. Yuvar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatma'nın Kılınç, Hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrıldı. Yanından ayrılmak istemiyorum. Kocasının yanında ağaklar yakın genç kadın, yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyordu. İndi En çok aranan Haber Anadolu Mürtelimiz devam ediyor yaklaşık 20-19'a kadar. Gittiği tatile denize girdi bir anda başı şişmeye başladı. Böyle bir vakayı ilk kez gördük dedi değerli izleyenlerdir. Tatil için gitti Zonguldak'ta denize girdi başı şişmeye başladı değerli izleyenler Tatil için gitti Zonguldak'ta denize girence 33 yaşındaki Caner Arık'ın başında şişlik oluştu. Doktora başvuran Arık başındaki şişliğinin sebebinin Sıcak ödemi olduğunu öğrendi. Arıqı muayeneden Doktor Abdullah Cüneydin’e hocakil. Bu durumu uluslararası bir kongrede nadir görülen sıcak bağlı kafa derisindeki cilt ödemi olarak yayınlayacağız. Daha önce öyle böyle bir vaka karşılaşmadık diye konuştu. Haber. Haber. Sağlı. Tatil için gittiği 10 gündekte denize girdi. Başı şişmeye başladı. Tatil için gittiği Zonguldak'ta denize girdi. Başı şişmeye başladı. Tatil başında şişlik oluştu. Doktora başvuran arık, başındaki şişliğin sebebinin sıcak ödemi olduğunu öğrendi. Arık'ı muayene eden doktor Abdullah Dineit Hoca biz bu durumu uluslararası bir komple de nadir görülen sıcak bağlı kafa derisindeki cilt ödemi olarak yayınlayacağız. Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadık diye konuştu. İstanbul'da çağrı merkezinde çalışan Caner Arık, 21 Ağustos'ta tatil için memleketi Zonguldak'a geldi. Meteoroloji verilerine göre, nem oranının en yüksek olduğu günlerde denize giden Arık, 23 Ağustos'ta başında şişlik oluştuğunu fark etti. Ertesi gün ZBE'li Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden Caner Arık'ı, acil tıp uzmanı Doktor Abdullah Cüneyt, genellikle el ve ayaklarda görülen, Sıcak ödemi olarak adlandırılan hastalığı arıkın saçlı derisinde meydana geldiği kanısına varıldı. Alerji tedavisine de yanıt vermeyen arık, daha sonra evine gönderildi. Rahatsızlık kötü buyruğu olmadığı için herhangi bir tedavi uygulanmadı. Arıkın başından yüzüne inen ödemlerin kendi kendine geçmesinin beklendiği belirtildi. Genel arıkın rahatsızlığı ile ilgili bilimsel çalışma yapılmasına da karar verildi, bu doğrultuda gerekli izinler alındı. Şişliğin sıcak ödemi olduğuna karar verdik. Salı günü Türkiye'deki en yüksek nem oranının zonlarda olduğuna dikkat çeken doktor Abdullah Hoca dipt hastamız iki gün üst üste denize gitmiş. Denize gittikten sonra kafasında şapkası varmış. Güneşte deniz kenarında beklerken başında bir ödem oluşmuş. Hasta bize başındaki ödem yakınmasıyla geldi. Biz araştırdık ve hiçbir şekilde hastanın kinini başka bir şeyle açıklayamadık. Vücutta lokalize ödem yapacak nedenleri dışladıktan sonra hastanın alnındaki şişliğin sıcak ödemi olduğuna karar verdi. Buna yönelik tedavilere başladık dedi. Daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadık. Sıcak ödeminin sıcak havalarda el ve ayaklarda görüldüğünü anlatan Dr. Hocagil, bu hastamızda saçlı deri ciddi bir ödem vardı. Biz de bunu literatürde araştırdık. Çok nadir olan bir durum olduğuna karar verdik. Dışlama tanısından sonra diğer tetkiklerini yapıp, diğer nedenlerin olmadığını saptadıktan sonra sıcağı bağlı ödem oluştuğunu belirledik. Hastamızda da olumlu yanıt aldık. Bu durumu uluslararası bir kontrede nadir görülen sıcağı bağlı kafa derisindeki cilt ödemi olarak yayınlayacağız. Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadık. Genellikle sıcak acillerine bağlı ödem, ayak ve ellerde görülen bir şey. Diğer çekiminin etkisine bağlı genişleyen kan damarları içerisinde, sıvı hücreler arası boşluğa çıkar. Bu hastamız, deniz kenarında uzandığında kafasında dolaşımı engelleyecek şapka olduğu sırada bu durum gerçekleşmiş. Bu nedenle ilginç bir vaka diye konuştu. Birçok doktor sorular sordu. Sıklıkla hizmeye gittiğini yüten Caner arıplise akşamı aynaya baktığında, kafamda bir öden durumu hissetti. Sabaha geçer diye düşündüm ama ilerleme oldu. Gün içinde daha da ilerleyince, Acile gitmek zorunda kaldı. Birçok doktor gelerek sorular sordu. Sıcağa bağlı ödem oluşabileceğini söylediler. Şu anda biraz gerilemiş durumda. İlerleyen günlerde daha iyi olacak inşallah. Hayatını ilk etapta çok etkilemedi, fiziksel olarak iyiydi. Sadece kafamda farklı bir durum olduğu için dolu hissi vardı gün itibarıyla bitkinlik, iştahsızlık gibi bir durum oluştu dedi. Y.V.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yaptı Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20-19'a ve diğer haberimize geçiyoruz. Tova Ava'da ve gol karşılaşma 1-0 oldu değerli izleyenler. Süper Tudos Belik'te heyecan dorukta. Kasım Paça şu anda Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Atakaç Hatay Sporu konuk ediyor. Maçta 38. dakika oynanıyor ve maç güzel g yönetiyor değerli izleyenler ve maçta Kazım Baja 1-0 öne götürüyor ve koli 36. dakikada Had Hadroviç kaydetti değerli izleyenler. Maçı sosyal medya kanallarımızdan takip SBK'dan minetozlu sinelen açıklaması geldi değerli izleyenler. SBK'dan minetozlu sinelen açıklaması geldi. Suç duyurusunda bulunacağı selmaye piyasası kurulu, marka, yatırım, politik aşağı ve minetozlu sin sinerenle ilgili yer alan iddialar hakkında Basın açıklaması yaptı, sosyal medyadan yayınlanan duyuruda şirketin SVK'ya yaptığı başvurulara değinildi ve minitozlu siniren hakkında suç duyurusuna bulunacağı açıklanmış. Haber, haber, Gülcan. Sıptan minitozlu siniren açıklaması suç duyurusunda bulunacağız. Sıptan minitozlu siniren Minetozlu Sineren'le ilgili yer alan iddialar hakkında basın açıklaması yaptı. Sosyal medyadan yayınlanan duyuruda şirketin sikriye yaptığı başvurulara değinildi ve Minetozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, SPK, bazı medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Asılsız bir takım iddialar. SPK açıklamasında, Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zararı olmuştur. Söz konusu haberlerde Marka Yatırım Holding AŞ tarafından kurulumuza yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin kurulumuzca yürütülen denetim gözetim çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, halsımsız bir takım iddialara yer verildiği görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu, Arka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı başvurularının 6362 sayılı sermaye piyasası kanununun kendisine verdiği görev ve etkiler uyarınca sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu şirket tarafından 5 Nisan 2021'de kurula yapılan başvuru ile 2017 2020 yıllarında 30 üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşük 32 bin lira, en milyon ise 5.200.000 lira tutarında olmak üzere toplam 25.010.000 liralık fonun sermayeye eklenmesinin talep edildiği belirtildi. Diğer tüm başvurularda olduğu gibi hareket edilip ve söz konusu başvurunun derhal incelemeye alındığı bildirilen açıklamada, ancak, yapılan incelemede şirketin 5 Nisan 2021 tarihli başvurusunda, kurulumuza belge olarak sadece sermaye artırımına ve fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararları iletilmiş olduğu, Mevzuat kapsamında iletilmesi gereken ilgili belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletilmediği tespit edilmiştir. Bilgisine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Bu kapsamda, şirket başvurusuna ilişkin belgelerin tamamlanması amacıyla, 12-15 Nisan 2021 tarihinde ve ikincisi ise 16 Temmuz 2021 tarihinde olmak üzere iki ayrı yazı şirkete iletilmiş ve şirketten başvurusuna ilişkin dosyasının tamamlanması talep edilmiştir. Buna rağmen başvuru başvurusu kapsamında iletilmesi gereken belgeler Kasım 2021'de tamamlanabilmiştir. Eksikliklerin tamamlanmasını müteahhit, gecikmeksizin başvuru kurulumunuzu uzmanlarınca değerlendirilerek, 26 Kasım 2021 tarihi inceleme raporuyla karar organına sunulmuştur. Şirket dosyasının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde incelemesi sonucunda, 2017-2021 yılları arasında 30'un üzerinde farklı kişilerden toplanan en 32 bin TL, en yüksek ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak üzere toplam 25 10 bin TL'lik konum sermayeye eklenmesi nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin görüşündüğü kurulumuzun 2 Aralık 2021 tarihli toplantısında, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıları korunması amacıyla şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. Kurulumuz kararı gerekçeleriyle birlikte şirkete iletilmiştir. yasası kanununun, Sevgi, 107.1 maddesinde tanımlanan piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, aralarında minnetozlu tozlu ve bulunduğu şahıslar hakkında sütlüğün 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda iki yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiş olun. Anılan karar, kurumumuzun 21 Ocak 2021 tarihi ve 2021 4 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca kurulumuzun 27 Mayıs 2021 tarihli kararı ile aralarında Mine Tozlu sinerinin ve bulunduğu ilgililer hakkında Sıkkın'ın 112. maddesinin 2. fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere Sıkkın'ın 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, yine aralarında Mine Tozlu Sinere'nin ve olduğu ilgililer hakkında Sıkkın'ın 110. maddesinin 1. fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere Sıkkın'ın 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda. ...bulunulmasına karar verilmiştir. karar verilmiştir. ...bulunulacaktır. ...dolumuna saygıyla ...dolumuna saygıyla ...dolumuna saygıya dönmek için ...tutlayın. ...haber ürterimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.19'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar verildi değerli izleyenler. Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar açıklandı. İstanbul Valisi Yerli Kaya duyurdu. İstanbul bayan Paşa'yı çalan ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar verildi. İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne idari para cezası verildi ve adli işlem başlatıldığını duyurdu. Haber, haber, yaşan. Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar. İstanbul valisi Yerlikaya duyurdu. Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar. İstanbul valisi Yerlikaya duyurdu. İstanbul Bayrampaşada siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar verildi. İstanbul valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ambulans'a yol vermeyen minibüs şoförüne idari para cezası verildiği ve adli işlem başlatıldığını bildirdi. İstanbul analisi Ali Bayram Bayrampaşa'da silen çalan ambulans'a yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyuldu. Ambulans'a yol vermeyen kürcüye idari para cezası verildiği hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulans hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen ambulans itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağdurulu olalım. Yol verelim kalın imlem işareti sembolü Fahrettin Koca Türk Twitter.com.gl0d44.000. <gülüyor> Ali Yerlikaya, Ali Yerlikaya, Avgustu 28, 2022. Sürücüye toplam binası 15 lira para cezası. Minibüs şokörü 2918 sayılı karayolları trafik kanununun geçirmek istenen araç sürücüsünün, yolun üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi soktu olarak işgal etmek ve saygısızca araç kullanmak içerikli maddeler gereği toplam 1015 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü bil hakkında Türk Ceza Kanunu'nun trafik güvenliğini tehlikeye sokmak içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı. Sağmalcılar Viyadında siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü. Önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen ısrarla dediği duyuluyor. İstanbul Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen. Ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim ifadelerini yer verdi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hava haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 2019'a kadar değerli dostlar. diğer haberimize geçiyoruz. Anruf <leterliyor> Belovar'ın Dünya Futbolu'ndan son dakika transfer haberi gelmeye devam ediyor. İtalyan Yeseli A takımlarından Torino ile sözleşmesi sona eren Andro Bellocchi'nin Geleceği futbol sever tarafından merak ediyordu Adı Sıkta Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile alınan Yıldız golcünün yeni takımla Resmen belli oldu İtalyan futbolcu Jose Mourinho'nun teknik direktörünün yaptığı Roma'ya transfer oldu Spor Spor Galatasaray Andrea velotti transferi resmen açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe derken Andrea Belotti transferi resmen açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe derken dünya futbolundan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor İtalya Liseri alt takımlarından to sözleşme sözleşmesi sona Eren Andrea belotti'nin geleceği futbol severler tarafından merak ediliyordu Adı Super Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Yıldız Bolcu'nun yeni takımı resmen belli oldu. İtalyan futbolcu, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya transfer oldu. Dünya futbolundan flash haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Sportoto Süper Lig'in 2D kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'yi, İtalya Ligi A takıllarından Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti için nabız yoklamıştı. İki kulüpte boşa çıkan Yıldız Borcu'nun şartlarını sormuş ve birçok görüşme yapmıştı. Geleceği futbol severler tarafından Belotti, Roma'ya imzayı attı. Teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü isim Zoseno Limo'nun yaptığı seri A. Demir olmak, Andrea Belotti'yi transfer ettiğini açıkladı. İtalyan ekibi, Yıldız futbolcuyla bir iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sorunu performansı kariyerinde tamdaki 151 resmi maça çıkan Belotti 113 gol 28 asistlik bir performans sergienmişti en çok aranan haberler bu haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 19'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz kafesinde yatmak istemediği sosyal medyada viral oldu. Değerli izleyenler. Ali tatile geldiği kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan kuş sosyal medyada viral oldu. Değerli izleyenler. Kafesinde yatmak istemeyi sahibiyle tartışan muhabbet kuşunun videosu sosyal medyada viral oldu. Video TikTok'ta yüz binlerce beğeni aldı. Haber, haber, yaşam. Adeta dile geldi. Kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan kuş sosyal medyada viral oldu. Kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan kuş sosyal medyada viral oldu. Adeta dile geldi. Kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan kuş sosyal medyada viral oldu. Kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan muhabbet kuşunun videosu sosyal medyada viral oldu. Video, TikTok'ta yüz binlerce kuş aldı. Sosyal medya kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan muhabbet kuşunu konuşuyor. Video birçok kişi tarafından paylaşıldı. Kafesinde yatmak istemeyip sahibiyle tartışan kuş. Kameraya yansıyan renkli anlarda kafesinde yatmak istemeyen kuşun adeta dile gelip sahibine cevap verdiği görülüyor. Herkesi güldüren muhabbet buluşunun videosu sosyal medyada büyük ilgi topladı. TikTok'taki misfortuneesiz adından paylaşılan görüntüler yüz binlerce beğeni aldı. Bazı kullanıcılar videonun altına ev sohbet ediyor, şaka gibi şeklinde yorumlar yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Allah ver bir telefonu susmuyor ev ev gezip bir günde 5000 TL kazanıyor değerli izleyenler salça zamanı ev, ev gezip bir günde 5000 TL kazanıyor yoğun tempoda telefonu hiç susmuyor değerli izleyenler Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşayan Şahin Aydoğdu'nun salça zaman telefonu susmuyor Beş yıl önce ek iş yapmaya karar verip seyyar domates çekme makinesi alan Aydoğdu 15 Ağustos ve 30 Eylül tarihler arasında yoğun bir tempoya girerek ev ev gezip günde 5 ton salça çekiyor. Aydoğdu bu işlemden 5000 lira kazanır. Aydoğdu bu iş, iş, ek, iş ve hobi olarak yapıyordur. İnansın. Bugün Salça zamanı ev ev gezip bir günde 5000 TL kazanıyor. Yoğun tempoda telefonu hiç susmuyor. Salça zamanı ev ev gezip bir günde 5000 TL kazanıyor. Yoğun tempoda telefonu hiç susmuyor. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşayan Şahin Aydoğdu'nun salça zamanı telefonu susmuyor. 5 yıl önce iş yapmaya karar verip seyler domates çekme makinesi alan Aydoğdu, 15 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yoğun bir tempoya girerek ev ev gezip günde 5 ton salça çekiyor. Aydoğdu bu işlemden 5.000 lira kazanıyor. Aydoğdu, bu işi ekmiş ve hobi olarak yapıyor. Her şeyi Osman Gazi ilçesinde yaşayan Şahin Aydoğdu'nun 5 yıl önce etiş yapmaya karar vermesiyle başladı. Şahin aydoldu kendine bir seyyar domates çekme makinesi alarak her yere ilan verdi. Aydoğdu şimdi salça yapma zamanı olan 15 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yoğun bir tempoya giriyor. Salça yapmak isteyenler Aydoğdu'yu telefonla arayarak domateslerini çektirmek istediğini söylüyor. Salça çekmek için Bursa'nın tüm mahalle ve köylerine gidiyor. Girişimci vatandaş da makinesini yanına alarak Bursa'nın tüm mahalle ve köylerine salça çekmeye gidiyor. Günde 5 ton salça çeken Aydoğdu bu işlemden 5000 lira kazanıyor. Kilosu 100.000 TL. Dünyanın en pahalı baharatı. Toplayanı zengin ediyor. Vatandaşlar çok memnun kalıyorlar. Bu işi etmiş ve bobi olarak yaptığını ifade eden Şahin Aydoğdu, salça yapım sezonu Ağustos ayında başlıyor. Benim için yoğun bir tempo başlıyor. Salça yapacaklar bana telefonla ulaşıyor. Ben de mahalle mahalle köy köy gezerek domates çekimi yapıyorum. Günde yaklaşık 5 ton domates çekiyorum. Domatesin kilosunda 1 lira çekim ücreti alıyorum. Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen bu hizmetten çok memnun kalıyorlar. Ben bu işi yapmaktan... Keyif alıyorum dedi. İlliyan. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.19'a kadar. Değerli dostlar, diğer haberimize geçiyoruz. Görüşmelerin seyrini değiştiren kare geldi. PKK paçavralarıyla poz verdiler. Değerli izleyenler. PKK paçavralarıyla belen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması geldi. NATO müzakereleri zora girdi. İsveç'in NATO'ya katılma talebin ardından Türkiye ile yoğun görüşme temposu gerçekleşmiş. Velen te e, taahhütler sonrası Türkiye Finlandiya İSVEC arasında mütakabat başaralarıyla verdiği pozlar sonrasında İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde Türkiye'de yapılan NATO müzakereleri Sol Parti Milletvekillerinin Örgütü PKK'nın bayrağını sallamalandan sonra daha da zorlaştı ifadelerini kullandı. Haber Haber Dünya PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye'ye açıklaması NATO müzakereleri zora girdi. PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye'ye açıklaması NATO müzakereleri zora girdi. İsveç'in NATO'ya katılma talebinin ardından Türkiye ile yoğun görüşme temposu gerçekleşmiş, verilen tahlipler sonrası Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında mutabakat imzalanmıştı. İsveçli Sol Parti milletvekillerinin PKK paçavralarıyla verdiği pozlar sonrasında İsveç Dışişleri Bakanı Anlin'de, Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı ifadelerini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanı Anlin'de, Son partinin 3 milletvekilinin terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallamasıyla Türkiye ile NATO müzakerelerinin daha zorlaştığını söyledi. Hükümet için uygunsuz bir durum. Rotland Adası'nda Askeri Birliği Gezenliği'nde, Aksonguladek gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, son parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu bile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz. Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vanta kentinde düzenlen daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısını değerlendiren Linde, toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın işbirliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi, dedi. İsveç İhracat Kredi Kurulu'nun, Egele'ye, Türkiye'de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi vermek arasını da değerlendirenliğinde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı. Son partilerin PKK façavralarıyla verdiği poz. Son parti milletvekilleri Daniel Yazat, Nomadol Malcom Jallov ve Lorena Delga Dolaraz, Vilskü 7 Temmuz'da, terör örgütü YPV, simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı. Bunun üzerine Başbakan Andersson, son parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı. Andersson, x Devlet Televizyonu'su kim verdiği demeçte, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallayan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda Masum Uykan'ı olduğunu belirterek PKK, 1984 Teolog Palme Hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındığı ifadesini kullanmıştı. Son parti milletvekillerinin görüntülerini kabul edilemez olarak nitelendiren Zohan partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünyaca ünlü çikolata şirketine sıçradık. Bakteri şüphesi nedeniyle kapattılar. 19 yaşındaki... Maver bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-19'a kadar değer dostlar diğer haberimize geçiyoruz. Ünlü oyuncunun acığını yaşandı değerli izleyenler. Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun acığını yaşandı. Annesi vefat etti. Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun kanser tedavisi gören Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun acı günü. Annesi vefat etti. Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun acı günü. Annesi vefat etti. Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun kanser tedavisi gören annesi Ferhan Zuhal Özgür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Sinem Uslu, cenazemiz yarın ikindi namazından sonra mudurunu da defnedilecektir dedi. Ünlü oyuncu Sinem Uslu anne acısı yaşıyor. Yakıncı Mustafa Muslu ile evli olan Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Muslu, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Ferhan Zuhal Özgürlük, hayata veda etti. Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Muslu, annemizi kaybetti. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra huzurunu da detmedilecektir açıklamasını yaptı. Zorlu bir sürece girdi. Geçtiğimiz günlerde annesinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sinem muslu sosyal medya hesabından destek istemişti. Annem Ferhan Zuhar Öztürk, 8 aydır GMM ile kemik iliğinin kan üretmemesi, tedavisi görüyordu. Ayda bir ile yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda akut yasemi denilen ameliyye hastalığına elgindi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece geldik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekli önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu sıfır. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerimizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Nualarınızı eksik etmeyin. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sevilen Ayşer tatil güncel okuduğumuz hafif hava. Ödül isteyene bu haberimize birlikte tarihhabernot.com haberlerine bir sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemiz olan tarihhabernot.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Daha mutlu, daha zululu ve daha güvenli bir Türkiye'yle uyanmak diyele yakışanlar diyor.